Yeniden buraya geçeceğiz şimdi. Az önce yaptım, bütün hataları yap yapa ölçüleri aldım, yatırdım, bir de kafa çekti, orada kaşı yaptım, kalktı kadın, bir aşağı bir yukarıda. Maşallah, grubumuz var, kalıcı makyaj uygulayıcıları ve dostları diye, e, üç, üç sene önce kurmuştum, herkes orada, Allah razı olsun. Bir tane iki kaşı aynı anda resmini koyan yok, herkes birden kullanıyor, iki boyut üç boyut farkını bilmediği için herkes birden öbür kaş aşağıda Bütün acemiler, bilmeyenler Ben de ses yok. Öbür kaş yukarıda, bu kaş aşağıda o kısa olmuş. Ama yüzü görmüyor yaparken tanımını. Burası farklı, burası farklı olduğunu. Onun üstüne yetmezmiş gibi artık şöyle bir modamız var tren. Buradan tek kaş. Niye? <gülüyor> Çünkü iki boyut fotoğraf görüntüsünde öteki asla aynı göremeyeceksin. <gülüyor> görmeyeceğim. Bir evet. de görmeyeceğim. Birini Bütün kaşlar nasıl? Böyle bir <gülüyor> Tek. Eyeliner'lar böyle. Çünkü iki göz de aynı değil. Bir aşağı biri yukarı bakıyor. Yani bir kalk gidelim diyor öbürü otur. Nereye gidiyorsun diyor. Ama hocam şey diyoruz zaten değil mi? Biz hocam bizim hep bu. Kaşlar kardeştir ama ikisi kardeş değildir. Biz hep böyle bakıyoruz. Oğlum ben yani. üvey kardeşleri gördüm. Yani benim üzerinde akraba bile olmayanlarını gördüm. Siz mesela ben birçok ünlü ilk zamanlar grupta birçok ünlünün resimlerini koyardım mesela bakın atıyorum derdim ki işte e, bu gözü şu olur mu bu kaşa bu olur mu falan filan kendimi hissettiğimde gene yapıyorum e, görmeye başladığınız zaman benim dediğim gibi bu gözünüzü önce yanlara yaydığınızda sonra bütüne de yayabileceksiniz iki saniyede kamera gibi objektif yüz bütün yüzü okuyacaksınız 2 nokta şuradan bir nokta buraya bir nokta oraya şuradan bir tane aldım bitti bu kaş oldum bunu görmeniz gerekiyor. Ha şey, ben, ben hani, o, hayal satan eğitmenler gibi olmayayım. Bunun bedeli çok Hı. ağır. Gözleriniz inanılmaz acıyacak. Göz kaslarınız yorulacak. Migren gibi bir ağrılarınız olacak. Ama bunu gördüğünüz anda at koşturacaksınız o yüzden. Oynayacaksınız öyle bir çocuk oyuncağı gibi gelecek. Bedeli çok ağır. Ben söyledim diye benim gibi olmuyor. Ama egzersizlerinizi yaparsanız otomatikman bu yolu gidiyorsunuz. Şimdi, ee, sen bir, bir daha söyle ne demiştiniz Diğere ben. Kaşlar kardeştir ama ikiz kardeşlerdir yani. ee, Mesela Yavuz Übinger'in yüzü İnanılmaz Hiçbirimiz görmüyoruz Çok yakışıklı bir adam Adam bir göz böyle öbür göz şöyle aşağıya <gülüyor> Böyle Bütün pozlar buradan Kasara buradan olursa şöyle duruyor Bunun gibi birçok insan yüzü var Ve hepinizin eyelinerı alırız elimize, e, tak diye provasını falan yapmadan zık diye birinden başlar çekeriz bir tanesi yukarı öbüründe aynı yerden çektik o da aşağı görmek diye bir şeyden genel makyaj anlamında haberimiz yok bundan haberimiz olmazken elimize kalıcısını alıp cilt altına abiciğim. o kadar tehlikeli bir iş yapıyoruz ki bu pencereden bakınca şimdi o görmelerinizi nasıl oturacağınız, nasıl şekillendireceğinize gelelim ee, dediğim gibi 60 santimde görebileceğiniz ancak aç başları biraz uzaklaşınca o yanda oturan komşunun gördüğü gibi 1 buçuk metrede uçları da görmeye başlarsınız fakat uzak zihin öyle bir şey ki bir dakikada seçebildiği düşünce sayısı 60-70 diyor ki tonlarca düşünce geçiyor zihinden zihni herhangi bir şeye odaklamak sabit tutabilmek konsantrasyon çok zor çok zor olduğu için size söyleyeceğim öneri bu bilgi nezdinde eksiğinizi fark etmeye başladığınızda eğer ki görebiliyorsanız geldiniz 60 santime, artık cetve koymaya gerek yok. Yani şöyle yaptığınızda görürsünüz ama görmeye başladığınızda, size öğretmek istediğim bu, bu değil, görmeye başladığınızda pat diye eksiğini görürsünüz. Ben acebiyken şöyle yapardım, gördüm ya heh, buraya iki tane hemen bir daha geçer bakardım. Bir daha geçer bakardım. E şimdi neye bakacağım? Kaş yapıyorum. Önce eskiden kaşa bakardım. Resimden sonra genel yüzü anında görmeye ve şey yapmaya başladım. Sonra bir oturup şöyle bir tane T çizginiz yeterli aslında. Şöyle bir T çizgi şey boyla bir çizgi. En alt kaşlarda şöyle bir T size kılavuzu verecek. Şimdi burayı en kolay görüyoruz ya. O en kolay gördüğümüz yer olduğu için Yanlış olabilir bu Yani Karşıya geçmiyorum sizi engellemeyim diye En kolay gördüğümüz bu ya Şimdi burada Bir tane ana kural var Uyabileceğimiz ama Makyaj için hep şey ben Makyaj Almanca diline çok benzer Almanca da istisnalar Kaideyi bozmaz der Ama Almanca istisnadan geçilmez Mecbur ezberleyeceksiniz Makyaj da öyle Kuralları vardır ama her kuralı bozan 10 bin tane de kural vardır bozabileceğiniz şimdi kaşı ölçü verirler şuraya sev, nefret ettiğim sevdiğim diyeyim hemen şu üç neymiş efendim ee, bir tane böyle aha burada kavis şunu demek istiyor bizim bütün eski hocaların dediği bu üçte iki kavis üçte biri kuyruğa yeni tren taşta bir kaşı beş eşit parçaya böldüğümüzü düşünerek söylüyorum yeni trend taştı 5'te 4, 4'ten sonra kavis 1, bir, 1,5 bir gibi şimdi bunu aldım bu kuralı bilsen ne olur sen ne olur makyaj yapma bilgisine sahip olmadıktan sonra istiyor benden elimde kaç göze bakıyorum iki göz birbirine bakıyor ben de burayı yaptığım zaman bakın ne oluyor parmasın gözünüz için değil bak bu göz yüze göre tam yerli yerinde Burundan uzaklıkları, her şeyi kaldırabilecek durumda. Evet. Müthiş. Fakat alın da şu mesafeden. Şimdi gelin. Ha. Şey, e, siz de gör, siz de zorunlu manken yapıyormuşum. Öğrenci miydi size lazım olacak biri? Yok yok hayır. Var mı tamam. Okay. Yok. Hocam? Görüyorlar herhalde. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Hadi ya. O yüzden. Tamam. Peki ne kadar oldu? Başlıyor bir saat oldu mu? 40 dakika kadar oldu. Tamam. Sınıf pause var mı diye. Çünkü aldı aslında ilk 15 dakikadır. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Aslında şuradan birini sanfendi tutabilirse. Hem şu evet. taraf görmeye devam ediyor. Şuradan tutabilirsiniz aslında siz. Ha, daha bundan daha şey yapar. Tamam. Oş. Şuraya içelim. Görüntüyü yakınlaştırır mısın? vuruyor. Nasılsı arkadaşlar? O zaman o zaman güzel. Biraz evet, güzel olur. Olur şey, başa, arkadaşlar beni yönlendirin. Yani güzel dinliyorsunuz ama ben bazen dinlemeyi onaylamıcı olmamak olarak da algılayabiliyorum. Hani geri bildirim benim için önemli. Beslenmek önemli benim için sizden ee, çok dolaştırabilirim lafı çok yerlerde toplamayabilirim 10 gün anlatsam 10 gün anlatacak bilgi çok bende yani püf noktası diyoruz ama hani püf noktası nedir bir anatemanın süzgecinden geçendir benim hayatım püf noktası yani o kadar uzun süre işin içinde kaldığım için söylüyorum bunu ee, şimdi en pratik tasarımda yürüyebilmeniz için tekrarlayayım mı neydi olar 60 santim Görme mesafeniz 60 santimde gözleriniz sadece bu ikisini görür. Daha uzağa geçtiğinizde gözü direkt karşıya ki muhtemelen zor görür yine bir böyle bir böyle bakar ama açarsanız egzersizlerle gözünüzü öyle böyle bakarken hedeflediğiniz kaşa göre eksik neyse iki çizgi atın bir daha geçin karşıdan bakın. Ben hep derim, benim tasarımım. Ee, yoğun çalıştığımda 15 dakikalara inerdi bu işleri oturtmaya başladığımda çok daha eskilerde de bir buçuk saat tasarım 20 dakika uygulamam olurdu benim için önemli olan tasarım burada oturtmuşsam kaşı ondan sonra e, kim ne derse desin bildiğim doğrunun arkasında dururum sonuna kadar verilecek çok cevabım hazırlanmıştır çünkü zihnimde Hani müşterinin o görmeden söylediği bu kısa bu uzun bilmem ne falan filanla ilgili. Şimdi eksim bu. Hemen tekrar göremedim. Sanki şuradaki derim. Hemen bir tane bu. Tekrar döner ama bu arada ne yapıyorum?